Bana din konuşma, bana kul olarak değil birey olarak konuşacaksın. Neysin, bireysin. Birey olarak konuşacaksın, birey olarak yorum yapacaksın. Ka camlardan konuş. Tamam. Size gözünüzü kim verdi? Allah verdi. Önceki Müslümanlar Allah için, Kur'an için, Peygamberimiz için, İslam için savaşmıştı. Şimdi ki Müslümanlar ne için savaşı dolar, euro, mark, para pul için. Doğru mu? Türk olarak diyorsunuz ki Doğu Türkistan'daki zulme karşıyız. Niye? Çinliler alıyorlar, Müslümanım diyen kişilerin, ailelerin çocuklarını komünist bir ideolojiyle yetiştiriyorlar. Şimdi bu memlekette de şu olmuyor mu? Müslümanım diyen ailelerin çocuklarını bu sistem layık bir bireyi yetiştirmek için açtığı okullara zorla alıp eğitmiyor mu? Güç yok. Aa görüyorsun bak biz buraya tezgah açıyoruz. E şimdi izin vermediler tezgahımızı açamıyoruz. E biz ekmeği nereden kazanalım? Yani bu durumda hırsızlık mı yapalım diyorsunuz? İşte baksana hırsızlık oranı arttı. Hırsızlık Türk milleti yapmaz ki hırsızlığı. Türkiye'ye giren yabancılar yapar. Yabancılardan başka hırsız yok ki. Yani Suriyelilerin Türkiye ekonomisine büyük bir darbe vurduğunu mu düşünüyorsunuz? Yani ağır bir darbe vurduğunu mu düşünüyorsunuz? Bir yağ olmuş 200 lira, çay olmuş 80 lira bak orada bak. AK Parti'nin e, İslamcı bir parti olduğunu söylüyorlar. Bu konu hakkındaki görüşünüz nedir? Vallahi herkesin inacı kendinedir. Niye kendinedir? Peygamber Efendimiz zamanında keşke yaşasaydı da keşke o zaman öyleydik de. Seyilse işte, cennete giderdik. Şimdiki Müslümanlar Müslüman değil ki. Öncekiler Müslüman. Niye diyeceksin bak söyleyeyim ben sana. Önceki Müslümanlar Allah için, Kur'an için, Peygamberimiz için, İslam için savaşmıştır. Şimdiki Müslümanlar ne için savaşıyor? Dolar, Euro, Mark. Para içi, doğru mu? Evet. evet. Peki bu toplumun bu duruma gelmesinde biraz da İslam'dan uzaklaşma yok mudur? Vallahi is İslam'dan, İslam'dan uzaklaşma, İslam'dan uzaklaşma var. Niye var? Herkes İslam'ı savunur. Ee, İsrail'i görüyorsun. Filistin, Müslüman bir ülkede mi? Filistin'e her şeyi yapıyorlar. Nerede o Müslüman ülkeler? Hangi biri çıkıp diyemiyor ki, ya sen... Filistin'e niye bunu yapıyorsun? Filistin Müslüman ülke. İstanbul'da bundan 92 senesinde kiliseyi biliyorsun. İstanbul'da kiliseye bizim Türk'ün biri tükürdü diye bütün dünya ayağa kalktı. E bizim camilerimizi bombalıyorlar. Müslümanlarımızı öldürüyorlar. Hani Müslümanlar? Aynı ne? Oyunlar, şafafatlı eğlenceler peşindeler. Ne Müslümanı ya? Yani mesela Erdoğan'ın yahut e, Dışişleri Bakanının Türkiye'yi temsil eden bu insanların Theodor Hersin cenazesine ya da e, kabrine gidip çelen koyması doğru bir şey değil mi diyorsunuz? Cumhurbaşkanımızın... Evet. Vallahi Cumhurbaşkanımız mı? Evet. Valla Cumhurbaşkanımız İsrail'e kafa tutan ülke her zaman bizimdir. İsrail'e kimse kafa tutmadı şimdiye kadar. Cumhurbaşkanımız çıktı. İsrail'e kafa tuttu. Ondan başka konuşacak kimse yoktu ki o dönemde var mıydı? Peki hem kafa tutup hem de Dışişleri Bakanlığı'na götürüp Theodor Herz'in kabrine çelen koymak sizce bir çelişki değil mi? Ne demişler? Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Bunu niye siz söylüyorsunuz? Türk'ün gerçekten Türk'ten başka dostu yoksa, niçin Kazakistan, Tataristan vesaire diğer Sovyet birliklerinin egemenliği altında olan devletler, Türkiye'de bir mesele olduğu zaman niçin karışmıyorlar? Müslümansın. Ben seninle güvenip her yere giderim. Sen bir Yahudi'ne gidebilir misin? Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur dediniz ya ona söyledim. Ben Türk'sün. Ben de Türk'üm. Sen Müslümansın. Ben de Müslümanım. Ben seni tutar Fizan'a giderim. Ee, ölüme de giderim. Çünkü ben sana güvenirim. Çünkü Müslümansın. Ama sen tutup bir Yahudi'ne gidebilir misin? Gidemem. Gidemezsin. Onun için ne demişler? Mustafa Kemal Atatürk'ümüz. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok demiştir. Peki peygamberimiz öyle mi diyor? Peygamber'e kurban olayım ya. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Türk'ün Türk'ten başka dostu mu yoktu diyor. Yoksa Müslüman, Müslüman'ın kardeşi midir diyor. Müslüman, Müslüman'ın kardeşiydi de o dönemde. Bu zaman öyle değil mi? Bu, bu dönemde nerede ya? Nerede kardeş? Yani mesela ne söyleyeyim? Kadın satan bir Türk, yahut bir içki bayisi olan bir Türk, yahut kumarhanesi olan bir Türk. Bu da aynı dediğiniz gibi Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur kapsamına giriyor mu? Kim ne yaparsa günah kendine yapar. Hani demişler ya. Kim ne yaparsa kendini yapar. Ateş olsan kendi yerini yakarsın diye sözlerimiz var. Atalarımız boşa dememiştir. Ateş olsan kendi yerini yakarsın. Yani cümrünü yakarsın. Herkesin zararı da kendine. Adam içki içiyormuş. Bana ne Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur diyorsunuz ya. Bütün Türkler iyi midir yani? İyilik Türklük'te midir yani? Beş parmağın beşi bir mi? Beşi bir değil. Her insan bir mi? Değil. Sen iyi olabilirsin, ben kötü olabilirim. Ben kötü olabilirim, sen iyi olabilirsin. Ben diyorum ki, Peygamber Efendimiz'in yaptıklarından, Onda birini de söyler mi? Hadi. Beşte birini yapsak, cennette bizim yerimiz hazır. Hani nerede? Var mı? Peki Peygamberimizin yaptıklarına karşı çıkanlara karşı mıyız? Mesela Peygamberimiz Yahudilere karşı tutumu belliydi. Bugünün siyasi partileri gidip Teodol Hers gibi İsrail'i Kur'an kurucularından olan bir kişinin kabrine hangi sahabe ya da Peygamberimiz çelenk koyardı? Şimdiki Müslümanlar değil. Önceki Müslümanların hepsi cennetlik. Niye? Allah için, Kur'an için, Peygamber için, İslam için savaşmışlar. Şimdikiler ne için? Şimdikiler ne için savaşıyor Hiçbir şey. Adam çıkıyor, alıyor. Kur'an'ımızı nasıl yakarsın lan? Kabiletsiz insan. Hiç kimse sesini çıkartıyor mu? Arabistan, Arapların ülkesinde en zengin ülke nelerdir? Arabistan Dubai'dir. Paraya para demezler. Hiçbirisinin sesi çıkıyor mu? Çıkmıyor. Peki şöyle söyleyelim. Biz dışarıda İslam düşmanlarına ya da İslam'a karşı olan insanlara ses çıkartmalarını bekliyoruz. Niçin kendi içimizde, kendi dünyamızda, kendi kendi içimizde, kendi dünyamızda, kendi memleketimizde İslam'a karşı olan siyasileri, kurumları, kuruluşları eleştirmiyoruz? Mesela şu anki memlekette Allah Subh'a Teren'in kitabıyla hükmedilmiyor. Niçin sisteme biz bu konu hakkında bir sistem yapmıyoruz? Güzel bir soru sordun. Rahmetli Kemal Sunan bir film var bildin mi? Ne diyor? Bu millete bir şeker var, kız seni sev diyor. Doğru mu? Millet hiç... Sorduğum soru çok net. Biz diyoruz ki dışarıda İslam düşmanlarına karşıyız. Niçin içeride kendi memleketimizde İslam'a muhalif tutumlar sergileyen insanlara, kurumlara, kuruluşlara ya da devlet yapısına niçin sesimizi çıkartmıyoruz? Şu an bizim inandığımızı iddia ettiğimiz Kur'an devlet kadebesinde değil mesela. İtalya'dan, İsviçre'den getirilen kanunlarla yönetiliyoruz. Doğru mu? Doğru. Buna niçin tepki göstermiyoruz? Valla diyorum da kim, kim gösterecek, kim edip gösterecek? Yani göstermemiz gerekli değil mi? E, gerekli de kim gösterecek? İşte biz dışarıdaki insanlara bak ne güzel. Amca diyor ki tutuklanma. Ama şunu söylüyorlar. Türkiye'de İslam'ı yaşama özgürlüğü var. İslam'ı yaşama özgürlüğü var ise biz rahatlıkla bunu isteyebiliriz. Doğru mu? Her şeyimiz zamanı var. Şimdi peki buna... Zamanı ne mesela Allah subhanatelah hangi kitabında zamanını belirtmiş? Bunu istemenin. Biz kendi... Memleketimizde biz bunun sesimizi çıkartmıyoruz. E, Filistin'e o kadar eziyet, Filistin'e o kadar işkence, o kadar ölümler oluyor. Niye o kadar Müslüman ülke sesini çıkartmıyor? Filistin'de İsrail camimizi bombalıyor. Camideki adamı kurşun sıkıyor. Camide kesiyor adamı. Hiç kimse sesini, Müslümanlar sesini çıkartmıyor da. Biz nasıl ülkemizde çıkartıyoruz? Buna da ses çıkartılması lazım ve dediğiniz doğru sorun değil ama diyorsunuz ki İslam konusunda, be, beyefendi ile konuşuyoruz da abla. İslam konusunda, biz kendi memleketimizde olan, niçin İslam'a karşı, İslam'ın aleyhine, İslam'a muhalif olan meselelere karşı çıkmıyoruz? Bunlara haksızlık değil midir? Yani İslam'a karşı şu an mesela devletin tutumu belli. Layık bir rejim diyor. Laiklik ne demektir? Layıklığına ne demek? Dinden... Ee... Din mi? Devlet işlerini birbirinden ayırt etmesidir. Allah köklere hükmetmesin yeryüzüne biz hükmederiz demektir. Yani Türkiye'm Allahu Teala hükmedemez demektir. Eğer hükmet kabul etseler Kur'an'la yönetmeye çalışacaklar ve bunu da yapmıyorlar şu an. Şimdi Türkiye'de en büyük sorun nedir? Türkiye'de en büyük sorun işsizliktir. Türkiye'deki en büyük sorun bence şirktir. Yani Allahu Teala'nın hüküm hakkını Allah'tan başkasına vermektir. Toplum olarak biz bunu yapıyoruz. Mesela 5 yıl arayla bizleri neye davet ediyorlar? Seçim sandıklarına davet ediyorlar. Niye? Diyorlar ki demokrasi var, doğru mu? Peki şu şekilde demokrasi olabilir mi? Ortaya 10 tane sandık koyacaklar ve tek tip bir sistemi seçmeleri sağlanacak. Yani mesela örnek söyleyeyim ortaya 10 tane kadın koyacaklar. Arka tarafa da bir tane erkek koyacaklar. Hangisini seçersen seç o adamla evlenecek. Bu size demokrasi mi yoksa faşizm mi? Onu bilemem işte. Ya mesela şöyle bir şey yapsalar. Eğer gerçekten demokrasi var ise sistem sandığı koysunlar. Bir tarafa İslam sandığı, İslamla yönetilme, İslami rejim, bir tarafa komünizm, bir tarafa sosyalizm, bir tarafa ateizm. Demokrasi dediğimiz şey bu şekilde olması gerekli değil mi? Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Koltuğun başına kim geçerse aynısını yapar. Ya yapması şöyle bir şey. Bizim birileri yanlış yapacak diye biz doğru şeylerden vazgeçmemiz lazım. Bizim isteğimiz her zaman İslami bir rejim olması taraftarı. Eğer Müslüman isek şunu demiş oluyoruz. Biz Allah'ın kitabına teslim olduk. Allah'a teslim olduk. Resulüne teslim olduk. Resulünü önder olarak kabul ettik diyoruz. Doğru mu? Bunun üzerine bizim yapmamız gereken şey bunu istemek. Bunda diretmek, bunun dışarısında bize gösterilen hiçbir seçeneği kabul etmemek. Doğru mu? Aynen, doğrudur. Bugün maalesef bize İslam seçeneği sunulmuyor ve kendilerine diyorlar ki biz demokrasiyiz, demokratız diyorlar. Aslında kendileri demokrat falan değil, faşist. Çünkü tek tip bir sistemi seçip insanlara dayatmak demokrasi değildir, faşizmdir. Eğer gerçekten demokrasiyi savunuyorlarsa farklı farklı sandıklar koyacaklar. Bize de farklı farklı yani sistem sandığı, İslam sandığı, komünizm sandığı, demokrasi sandığı, laiklik sandığı gibi. Bunu koydukları zaman o zaman deriz ki ha siz demokrasisiniz, demokratsınız. Bir de şöyle bir sorun var. Laikliğin bir nevi açılımı da şudur. Bütün dinlere eşit mesafede olduğunu söylüyorlar. Peki laiklik niçin kendisine laik değil? Yani laiklik... Haddine mi ki laikliğin İslam gibi bir izzetli bir dini, İslam gibi bir izzetli bir dine tutup da korumacılık yapacak? Kendisine niçin laik olmuyor? Yani herkese mesafe, eşit mesafe... Sizle de konuşacağız. Sizle de konuşalım, olur. Laiklik kendisine niçin laik değil? Yani kendisine de eşit mesafede olsun. Bıraksın bu insanlar, kendi sistemini kendi seçsin. Doğru mu? Şimdi bak bir şey, bir şey söyleyeyim, güzel sorular soruyorsun da. Şimdi... Türkiye Cumhuriyeti'nde Alevisi, Sünnetli, Kürtü, Lazlı, Çerkezi, Türkü kurtuluş savaşında tek yumruk olup, affedersin düşmanın kafasını ezdi. Peki ne için savaştı on insanlar? Allah'ın dini için, Allah'ın dini için savaşmadım. Allah'ın rızası için savaşmadı mı? Ondan sonra ne oldu? Memlekete layıklık getirildi. Peki kime soruldu layıklık getirilirken? Hiç kimseye sorulmadı. Hayır, Biz, bir, birinci meclis ilga edildi ve ikinci meclis Mustafa Kemal Atatürk kuruldu ve kendi Adamlarına soruldu. Laiklik hiçbir şekilde referandumla, demokrat hiçbir şekilde referandumla getirilmedi. Bakın biz sorsak desek ki Doğu Türkistan'daki zulme karşı mıyız? Karşı mıyız? Aynen. Karşı Buyurun sır. gel. Ben Mesela Doğu Türkistan'daki bak bir Türk olarak diyorsunuz ki Doğu Türkistan'daki zulme karşıyız. Niye? Çinliler alıyorlar. Müslümanım diyen kişilerin, ailelerin çocuklarını karşı değilim anlatayım, anladım. Tamam. Müslümanların ailelerinden çocuklarını, Müslüman diyen insanların ailelerinden çocukları alıyorlar. Komünist bir ideoloji ile yetiştiriyorlar. Doğru mu? Bu sence düşünülebilir bir şey mi? Bu kabul edilebilir bir şey mi? Hayır. Hayır. Niçin? Niçin? Kendi özgür iradeleri dışarısında bir şey oluyor. Çok güzel. Peki bugünkü memlekette sizce Müslümanım diyen ailelerin layık bir bireyi yetiştirmek için sizin fikrinizi de alacağız. Biz davet yapıyoruz. Şimdi bu memlekette de şu olmuyor mu? Ee, Müslümanım diyen ailelerin çocuklarını bu sistem laik bir bireyi yetiştirmek için açlı okullara zorla alıp eğitmiyor mu? Hayır. Mesela bugün ben mesela Müslümanım. Müslüman olduğumdan dolayı laik bir bireyi yetiştirmek için açılan okullara çocuğumu göndermek istemiyorum. Bu suç mu? Laiklik İslam'a karşı Hayır, değil şey ki suç değil. Bugünkü memlekette suç değil mi? Evet. Suç değil. Ta mesela ben bugün okullara çocuğumu göndermek istemiyorum. Din, din dersi zorunlu ders. Hangi din dersi? Din dersinde ne var mesela? Ne anlatıyorlar? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmenlerin kafirlerle olduğu anlatılıyor mu? Mahkemeler Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmesi anlatılıyor mu? Bu ikide anlatılıyor. Bu gerçekten anlatılıyor mu? İmam Ama bu konu hakkında doğru söylemiyorsunuz. Nereden biliyorsunuz? E, okul müfredatını biliyoruz çünkü okuduk. Din kültürü ve ahlak bilgisi var. Din kültürü ve ahlak bilgisi. Din kültürü ve ahlak bilgisi. Dikkat edin. Ahlak kültürü olması lazım. Buyurun. Özür dilerim, bir şey soracağım. Bizim şu andaki konumuz e, din değil. E, Elamdurlak Müslümanız, Müslümanlıda veya da dinle hiçbir şu anda bir sıkıntımız, problemimiz yok. Bizim ama bunu siz söylüyorsunuz. Türkiye'nin bak, Türkiye'nin gelen anlamını söyleyip şu andaki ekonomik sıkıntı var. Türkiye'nin sıkıntımızı ekonomik sıkıntı. Peki bunu kim çözer? Bunu kim çözecek? Şu andaki devlet zaten çözmeyecek. Niye çözmeyecek? Şu andaki devlet e, şey yapıyor. Nasıl diyeyim size? Durmadan gündem değiştiriyor. Nedir? İşte Amerika'nın gündemini söylüyor, Rusya'nın savaşını söylüyor vesaire. Siz savaşını söylüyor. Diyor ki AVM'lerde her yer dolu diyor. AVM, kardeşim AVM. Ye. Ben gidemiyorum. Ben niye gidemiyorum AVM'ye? Ben dört kişilik bir aileyim. AVM'ye gittiğim zaman en kötü ihtimal bir çay toz vesaire bir şey yediğim zaman 300 lira para ödeyeceğim, 400 lira para ödeyeceğim. Ben 1200 lira haftalık alan bir insanım. 750 lira kapıcı dairesinde oturuyorum 750 lira kira veren bir insanı. Gazi Market. Ya diyorum 190 milyon hesaplıyorum. Bakın sabah dün akşam çok uzun, dün akşam aldığım şeyi de söylüyorum. Bir kalıp peynir aldım. Yarım kilo zeytin aldım. Çay, deterjan, şeker. Bunları aldım. 450 milyon para verdim Bak 450 milyon 750-1250 haftalık arıyorum da 450 milyonu buna verdim. Bütün bu anlattıklarınız mesela, bu bahsettiğiniz dertler, sıkıntıların kaynağı nedir? Kayna bu sistem değil midir? Sistem değil. Ya nedir? Bu sistem değil. Bu fırsatçılıktır. İnsanların yaptığı fırsatçılıktır. Yukarıdakilerin yaptığı fırsatçılıktır. Dediler ki ET verecektir. Bundan önceki bakanlar da açıklama yaptılar. Dediler ki ET vermeye Devletin şu anda imkanı yok, imkan çözemiyoruz dediler. Ondan sonra ne oldu? Şimdi EYT vereceğiz diyorlar. Dediler. Ondan sonra tekrar ne oldu? Söyler şart koyacağız dediler. Yani devletin şu anda AK olarak söylüyorum, genel anlamını söyleyeyim milletvekili. Bugün bir milletvekili kaç para maaş alıyor? 50 bin lira. En düşük en düşükünü diyorum, 100 bin lira. Ben güvenlik görevliliği yaptım. Çankaya oran milletvekili rocmanlarında. Döneminde bana milletvekilinin bir tanesi 20 TL verdi. Ekmek o zaman e, kaç para? 25 kuruş. 25 kuruş. Hiç unutmuyorum. 20 TL verdi. 2 tane ekmek istedi. Ve bana parası üstün yeter mi diyor. Bu para yeter mi diyor. Böyle bir devletin içindeyiz. Peki ben size şöyle söyleyeyim. Bahsettiğiniz şeyler ekonomik sorunlar, doğru mu? Şimdi farklı bir partiyi seçtiğimizi düşünelim. Bu sistemin içerisinde, demokrasi sistemin içerisinde bir, farklı bir partiyi seçip başa getirdiğimizi düşünelim. Allah subhanahu dilemediği sürece Türkiye'nin ekonomik durumu değişmesi mümkün değil. Mesela Allah subhanahu ekonominin ne alakası var? Allah? Gelin, buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. Abi din ile ekonominin ne alakası, Anlatayım mı? Ekonominin ne alakası Anlatayım mı? Bitirirsen ben... Bana Anlatayım. Din bana din konuşma bana kul olarak değil birey olarak konuşacaksın değilsin bireysin birey olarak konuşacaksın birey olarak yorum yapacaksın olarak camlardan konuşacaksın tamam size gözünüzü kim verdi gözünüzü kim verdi nasıl yani gözünüzü sekim verdi Allah verdi ağzınızı kim verdi? Allah bedenizi kim verdi bir dakika bir dinleyin bir dinleyin konuşmak istiyorsanız bu devam edelim. Abi dinini ne yapıyor? Bir dinlemek ister şey dinlerseniz, bir, şey bir dinlerseniz, bir şey bir dinlerseniz bir şey devam edelim. Şey Güzelce mi bir konuşalım? Buyurun, buyurun. Bir şey Güzel bir konuşalım. bak, ona biliyorsanız devam edin, şey devam edin. Şey Mesela örnek söylüyorum. Allah Teala, gökyüzünden. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ya kaç yaşında adamız? Allah korkusu olmadığı için yapıyor Bir dakika. Mesela örnek isim diyor. neydi? İbrahim Efe. İbrahim Efe. Güzel isminiz var. İbrahim Allah subhanahu mesela gökten bir tek damla yağmur indirmeyi tercih etmese, karar kılmasa yeryüzünden tek bir ot biter mi? Bitmez. Tek bir ot bitmediği zaman istediğin kadar dünyanın ekonomisi gelsin. Acaba Türkiye'yi bir adım ileri götürebilir mi? Ama şöyle bir şey diyorum. Bunun dinle, ekonomiyle ne alakası var? Bak bahsettiğim şeyle, size bahsettiğim şeyle alakası yok mu? Allah subhanahu gökyüzünden bir tek damla indirmese. Bir dakika. <gülüyor> bey Beyefendi, beyefendi. O tamam, tamam. Şu an bir röportaj yapıyoruz. Çok güzel çocuk okutuyor bundan. Tamam, tamam. Evet. Tamam. İbrahim, şimdi az önce şundan bahsedin. Dedin ki ekonominin dinle bir ilgisi yok. Evet, doğru. Söylerken mesela neyi kastediyorsun? Günümüz yönetim şekliyle ekonominin ne alakası var? Ben onu anlayamadım. Siz bana şöyle bir şey diyorsunuz. Allah ya olmadığı sürece yağmur yağmaz, şey yağmaz. Tamam, ben buna karşı değilim. Doğru diyorsunuz, ben de destekliyorum bunu. Ama adam yönetemiyor, bunu nasıl şey yapıyor, ne al şeyle Allah'la ne alakası var? Yani kişilerin hatalarını Allah'a niçin atfedelim diyorsunuz, doğru mu? Anlayamadım. Yani kişilerin hatalarını Allah'a niçin atfedelim diyorsunuz? Doğru. Bunda hiç sorun yok, bunda hemfikiriz. Ama bulutumuzu gönderen yağmurumuzu gönderen domatesimizi biberimizi yiyeceğimizi içeceğimizi annemizi babamızı kaşımızı gözümüzü her şeyi Allahu yarattı. Allah'ın bir ismi de Rabb'dir. Mesela Rab ne demektir? Kanun koyucu demektir. Doğru mu? Bugünki sisteme baktığımız zaman Allahu Teala'nın kitabı hükmedilmiyor. Doğru mu? Allah Rab derken, kanun koyucu derken şunu da söylemiş oluyor. Sizin kaşınızdaki kaç tane kıl tanesi varsa hepsini Allah yarattı. Gözünüzdeki kirpikleri adet adet Allah Subhanallah yarattı. Gözlerinizdeki megapiksele kadar, gözlerinizdeki 576 megapiksele kadar Allah Subhanallah yarattı. Onun otofokusunu Allah Subhanallah dizayn etti. Burnunuzu, kulağınızı bu sistemi hep Allah Subhanallah dizayn etti. Bakın şu an benim konuştuklarımla atomlar vesilesiyle kulağınız 4000 ile 7000 frekans arası beni işitebiliyorsunuz. Bu aslında büyük bir olay. Allah'ın ayetlerinden birisi bu. Biz böyle bir Rabbi unutup, Allah Allah'ın dışarısında hüküm koyan, kanun koyan insanların peşine gider isek veyahut anayasa çıkartanların peşine gider isek, onları seçip başımıza getirir isek, sizce size kötülük yapan bir insana, size zıt davranan bir insana, sizin sevmediğiniz bir şeyleri durmadan durmadan yapan bir insana siz nefret etmez misiniz? Siz onlara bir ceza vermek istemez misiniz? Evet, Bakın yıllarca bu memlekette Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmiyor. Allah kitabına diyor ki kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmez ise işte onlar kafirlerin ta kendisidir. Kafirlerin ta kendisinin bir manası nankörlerin ta kendisidir. Başka bir manasında hainlerin ta kendisidir. E şimdi bugünkü sisteme baktığımız zaman İbrahim Allah'ın kitabıyla mı hükmediliyor? Hayır. Peki. Evet abi onunla hükmediliyor. Mesela şu anki devletin kademesinde Kur'an mı var? Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kur'an'ın üzerine mi konuşuyorlar? Evet. Nasıl ispat edin? Abi. Dur ben soruyu tam anlamadım. Allah'ın an kitabıyla mı hükmediyor? He, Kur'an ile yönetilmiyor şu an. Kur'an ile yönetilmiyor. Kur'an adı altında yönetiliyor. Evet. Din, Allah denilerek kan. Dini kullanıyor baştakiler diyorsunuz. Evet. Bunda hemfikiriz. Evet. evet, AK Parti kendisini İslamcı göstererek evet. dini Onlar kullanıyorlar. Var. Bugün de mesela son zamanlarda Theodor Hers'in kabrine gidip bir çelenk koydular. İsrail'i kınayan evet. insanların, Osmanlı'yı yıkan insanların kabrine çelenk koyması tamamen bir çelişkidir. Evet. Bu konuda hemfikiriz. Kim yıkmış Çelenk'e? Theodor Helsing içerisinde olduğu bir ekip. Atatürk yani. Onlar... Osmanlı'yı tabii ki Atatürk de yıktı, evet Atatürk'ün de payı var. Osmanlı yıkılmadı, bu birinci, birinci olarak. Osmanlı başka bir devlete dönüşerek Türkiye Cumhuriyet Devleti'ni oluşturdu. Rejim değişti, devlet Rejim değişmedi. Bir de adı değişti, tek farklılık bu yönetim değişti. Peki iyi mi oldu? İyi oldu, evet. Neden iyi oldu? Mesela İbrahim, Mustafa Kemal Atatürk şunu yapmış olsaydı, deseydi ki ey Osmanlı siz, Yıllarca İslam, İslam diye milleti kandırdınız, aldattınız. Hatanız şu, yanlışınız şu. Kandırmıyorduk. Örnek veriyorum. Hani genelde öyle söylüyorlar. Osmanlı dini kullanıyor diyorlar. Tamam mı? Deseydi ki siz yıllarca insanı sömürdünüz, İslam, İslam diye insanları aldattınız. Gerçek din Kur'an ve sünnete uymaktır. Ben de gerçek dini ikame ediyorum. İşte Kur'an ve sünnet üzere yönetilmesi gereken bir devlet yapısı kuruyorum deseydi. Bu daha güzel olmaz mıydı? Olurdu. Aynı şeyi yaptı zaten. Ama laiklik var şu an. Tamam. Laiklik dini devlet kademesinden kaldırdı. 1924'te. Laiklik çok çok güzel bir şey. Nasıl mesela? Ne için güzel bir şey? bir arada yürütülmemelidir. Çünkü günümüz Kim diyor bunu? Allah mı diyor siz mi diyorsunuz? Biz diyoruz. Allah böyle demiyorsa. Ne yapalım? Allah'ın dediğini uymamız gerekmez mi? Ne yapalım? Allah Ama Allah'ın dediği Söylesin şekliyle Söylesin düşünmemiz, Söylesin. inanmamız, mücadele etmemiz gerekmez mi? Evet, gerekir. Aynı Söylesin. o zaman öyle yapalım. Yani Allah'ın diyor ki devletinizi maide 44. ayette diyor ki Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirin ta kendisidir. Nisa 60'ın ayette diyor ki Dinle birlikte yürütün diye bir ayet. Ayet bu. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirin ta kendisidir. Bu kitap anayasa içeren bir kitaptır. Söylesin. Ayırma diyor devlet. Dinle, devlet işini ayırma demiyor sana. Şimdi şöyle anlatayım, o zaman daha iyi anlaşılsın. Yönet, siyaseti karıştırma diyor. Hayır, siyaset, Resulullah sallallahu aleyhi sellem, devlet yönetti. Neye göre yönetti? Kur'an ve sünnete göre yönetti. Adildi, doğruydu. İnsanlara o zaman, davranırken... O zaman sen 1000 kişiyle, 80 milyon kişiyi, 10 milyon kişiyi bir tutamazsınız ki. Neye göre mesela kararlarımızı verirken vermemiz lazım? Şu güneş, doğru mu? O güneşi var eden bir insan gösterebilir misin? Var eden kimse. Yahut örnek gökten bir tek damla indirebilen bir insan gösterebilir misin? Kimse. Şurada birimizi yaratan bir insan gösterebilir misin? Kimse. E, bu kadar şeyi yaratan yani baştan sona bizi güzel bir şekilde var eden, güneşimizi doğuran, güneşimizi batıran, gecemizi getiren. Evet. Biraz verelim, tamam, tamam inşallah. Güneşimizi var eden, biraz konuşalım inşallah. Tamam. Niçin? Tamam da siyasi şube olabilir konuşuyoruz biz. Tamam polis olabilirsiniz, siz polislik olarak milleti korumakla mükellef değil misiniz? Biz konuşuyoruz burada. Ama sıkıntı var, röportajımızı kapatmışsınız. Yani röportajımıza devam edelim, sonradan konuşurduk.